egzersiz yapmaktan bahsetmek istiyorum ama evde yapılandı. Şimdi, e, hayatınızda egzersiz var mı? Spor yapıyor musunuz veya gerçekten sporcu musunuz bilmiyorum. Belki bunlar hakkında ahkam kesebilecek zor biri benim ama e, eminim birçoğunuz benim gibi bu spor yapmada, egzersiz yapmada veya bunu hayatını dahil etmede aynı sorunları yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, o yüzden işte, merak etmiş olabilirsiniz. Senin spor geçmişin ne ki bunun hakkında hani konuşuruz. Tamam konuşamışsın bir de video çekiyorsun bir de bunu YouTube'a atıyorsun diyebilirsiniz. Ee, benim spor geçmişim yok. <gülüyor> Gerçekten yok. Ee, Birçoğumuzun da benim gibi olduğunu bildiğim için aslında bunu bu videoyu çekmek istedim. Ama pek ben bunlara neden başladım? Nasıl oldu? Yani ne türk tüketle beni hani hiçbir şekilde spor geçmişim olmadan bir şekilde bunu hayatıma adapte etmeye çalışıyorum. Bundan yıllar yıllar önce gerçekten 20 yaşında falanım Evde oturmuşuz annem ben. işte <gülüyor> bir şeyler izliyoruz. Ben o sırada böyle böyle cips yiyorum. Annem de böyle yan tarafımda. <gülüyor> annem de iyi <gülüyor> Annem de böyle yan tarafımda falan. Yiyorum ve Böyle bana baktı ve böyle dönüp dedi ki ''O göbek ne?'' <gülüyor> böyle elimde cipsle kala kaldım. Dedim ''Ne demek o göbek?'' ''Yani sen 20 yaşında genç bir kadınsın. O göbek sen ne? Bırak o elindeki bırak bırak o elindeki falan dedi. Ben de bırakmadım. <gülüyor> ben onu, o cipsi, o cips paketini bitirdim falan. Sonra içeri gittim. Ama bir yandan da haklıydı, yani gerçekten göbeğim vardı, ha, şu an göbeğim yok mu? Şu anda da göbeğim var. Ama o dönem kas yoğunluğumun bu kadar olmaması hem hayatında herhangi bir egzersizliğinde olmaması gibi gerçekten bıngı bıngıl pıtıldıran bir göbeğe sahiptim, haklıydı. Dedim ki haklı, bu iş böyle olmaz, yani bir şekilde bundan kurtulmamız lazım. Herkesin yaptığı şeyi yaptım ve gittim, bir spor salonuna kaydoldum başladım. E, fakat devamını getiremedim. Gene kayd oldum, gene devamını getiremedim. Başka şeyler deniyorum. Gene olmuyor. Zaten yapı olarak başladım bir şeyi asla devam ettiremeyen biri mesela. <gülüyor> Şu an 16 takipçim var ama 16 takipçim iyi biliyorum. Çok iyi sıklıkla <gülüyor> video atmıyorum mesela bu YouTube'da o şeydi öyle. Bu egzersiz alanında böyle, her alanında böyle ben başladığım işi devam ettiremiyorum. Ama e, işte biraz yok ki dikkat edeyim. İşte birazcık işte egzersiz yapmaya çalışayım. Ne kadar yapabiliyorsam, ne kadar gidebiliyorsam. Ve işte veriyorum. 1 yani. kilo mu? Geri alıyorum. 1-2 kilo, kilo veriyorum. Geri alıyorum. bir iki kilo veriyorum. Geri alıyorum. Falan derken mezun olduğum üniversiteden ve iş hayatına başladım. Masa başında çalışıyordum. Masaba yani diyelim ki. Mezun olmadan önce günde on adım atıyorsam işe başladıktan sonra günde böyle bir adım atmaya falan başladım. Çünkü sürekli masa başındayım. Sürekli işte topu, topu taşıma kullanıyordum. Topu taşımayı bin, ofise git, ofisten çık, eve git, otur, evde takıl, sürekli hiç hareket etme. Dedim ki Ezgi bu, bu iş böyle olmaz. Ve gittim gene, <gülüyor> gene bir spor salonuna yazdım. Ama yaptığım en büyük hatalardan biri o, ya belki de değil, en iyisi oldu, bilmiyorum. Ankara gibi bir şehirde yaşıyorum, zaten kalabalık, işten çıkmışım. O çıkışta trafiği, iç trafiği Ondan sonra git spor salonuna, spor salonu zaten ağzına kadar dolu Ter kokuyor, sıra bekliyorsunuz, böyle Allah bullak bir şey ve hadi yapabildiğiniz oyuncular sizi, bu sefer Eve de bir şeyler yediyesem mi yemesem mi düşmezsem hoppa zaten yatma saati geliyor. Yani spor yaptığım gün ya da o spor salonuna gittiğim günler benim için bir ölü güne sebep oluyordu. Ve e, şöyle dedi var, her gün gel, her gün spor yap, her gün şey yap da tamam da yani hani bir spor salonuna gitmek, spor yapmak, oradan dönmek yeniden 3-4 santim oluyordu. Yani Bun, buna rağmen yılmadım. <gülüyor> yapmaya çalışıyordum. Fakat bir gün gene iş çıkışı gitmişim. Allah'ım gene böyle ağzına kadar dolu bir yer. Şanslıyım. İşte o koşu bandında yer bulmuşum. Ama arkada bekleyenler falan var böyle. Koşuyorum işte. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum ama yani böyle bir anda aydınlandım hani <gülüyor> ciddi bir aydınlanma yaşadım ve dedim ki bir dakika ya ben şu an bulunduğu şey yani yeri, yaptığım şeyi sevmiyorum yani spor yapınca sonuçta oraya bir şey nebzede, evet hani fit bir an bir rahatlamaya gidiyordum yani fark ettim ki ben spor salonunda rahatlamam gerekirken daha çok istek sahibi oluyorum ve fit olmaya gidiyorum hani fit de olmuyorum o an karşılığında bütçeyi alıyorum ve hani doğru belki şeyleri yanlış yapıyorum ama özellikle ee, kendimi ne kadar orada rahatsız hissettiğimi fark ettim. Gerçekten şu, şu, şu hareketi yapabileceğim bir aydınlanma yaşadım. Ee, daha sonra neyse bunu fark ettim. Ee, bu sefer gittim hani koşu bandında işlediğim işim bitti, gittim güzel e, diğer spor aletlerini kullanmaya gittim ama bu sefer orada sürekli ya sizi bekleyen biri var başınızda, ya da siz birini bekliyorsunuz, soğuyorsunuz, hevesiniz kaçıyor ve arkada sürekli Haydi yap, daha iyisini yapabilirsin, daha iyisi olabilir, daha hızlı, daha hızlı, sürekli, devam et, durma diye bir müzik var. Yani, yok. <gülüyor> evet, o gün bunu yapamayacağımı anladım ama sanırım e, e, kaydımın bitmesinde büyük bir hikaye falan vardı o bir kaydı da olurdum Ve daha sonra dedim ki ben bir daha spor salonuna geçmeyeceğim. Yani, e, peki de ne yapacaksın yani, e, rahatsızsın sürekli oturmaktan, yani hayatında bir hareket olmamaktan rahatsızsın ama ne yapacaksın diye kendime sordum. <gülüyor> Ülkemizin o meşhur Pilates öncesi Ebru inşallah yine Pilates Gerçekten Pilates uzun bir süre ilişkin iyi gitti, yani evet Pilates her gün yapıyordum, şey yapıyordum ama bir kere Tekdim, yalnızdım, ev ortamı rahat, işte bir yere gidip gelmeyi, sıkıntı diye duş alacaksınız, hani iki adım atıyorsunuz duşa girebiliyorsunuz. Gerçekten bir süre pilatese devam ettikten sonra da faydasını da gördüm. Gerçekten hangi spor hayatınızdaysa onu düzenli yaptıktan sonra onun etkisini görebiliyorsunuz. Ama videonun başlarında da dediğim gibi ben başladığı şeyi çok da devam ettiremeyenlerden olduğum için onu da bıraktım. İşte bir süre başla, bırak, başla, bırak. Bunlarla devam ederken pandemi süreci başladı. İyice eve kapandık hani. Ama arada mesela çıkıyordum işte kimsenin, ama hala da hani çıkıyorum kimsenin olmadığı saatlerde işte. Ama hani o maskenin rahatsız ediciliği, işte sürekli böyle bir tedirgin olmak falan dışarı çıkmaya Onu zulüm ediyordu gerçekten. de ee, yani işte pandeminin biraz ilerli sürecinde herkes... Herkes böyle evde egzersiz yapmayı, spor yapmayı merak salmışken başladığı <gülüyor> tek egzersiz türü olan yoga'ya başladım. Onu da ilk başladığımda başla bırak başla bırak mantığıyla gidiyordum ama sonra dedim ki yani evet ya. Yani benim de egzersizim yap hoşlanacağım, yapmam gereken şey hani yogaymış. Ee, ki Uzun yıllar boyunca mesela, hatta o pilatese başladığım dönemde de, mesela niye yogaya başlamadım sonuçta? İkisi i̇şte hani evde bir matınız olsa yeterli ama yoga, hani şu yoga felsefesi var ya hani, <gülüyor> egzersizi yoga yapıyorsun yanınızda böyle paket olarak bir de böyle bir şey veriyorlar. O hani yoga felsefesi, düşüncesi veriyorlar. O düşünce tarzına karşı yıllarla hep mesafede durduğum için hiçbir zamanda yoga yapmayı, düşünmemiştim. Yani kendimi hiç yoga yaparken bulacağımı zannetmemiştim. Ve başladığımda da yogaya başladığımda da yani sadece şey yapıyorum. Ezgi sadece hani hareketlere odaklan hareketler yap. Ee, yap ve çık mantıklı. Ama çok değişik bir büyüsü var sizi her şeyle içine çekiyor. O yıllarca uzak durduğum ve hoşlanmadığım o düşünce tarzına felsefeye de yakın hissediyorum artık kendimi. Ee, her gün mümkün olduğunca işte o mata, matımla buluşup e, yoga yapmak istiyorum e, ve onun da fantasını görmüyor muyum görüyorum. Evet belki beni <gülüyor> dışarıda görürseniz yani bu kadar ördün ördün yani hani hala bacağın kalın, hala göbeğin var diyebilirsiniz ama yoga ile tanıştıktan sonra fark ettim ki önemli olan o değil yani e, tamam evet görselliğin de bir var ama bir yere kadar ki zaten hani kuransız edicilik, görselliğe de sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama evet o instagramlardaki gibi de değil. Biraz daha böyle ettim. <gülüyor> var yani. Yok değildir. Vardır. Ee, ama yoga yaparken bir, ilk bir gün yapamadığım, bir gün yapamadığım hareketi Üçüncü gün, beşinci gün veya ertesi gün, her neyse yaptığımı görünce güçlendiğimi hissediyorum. Yani, e, ve diyorum ki evet, tamam oluyor benden veya e, esneme hareketi yapıyorum. Böyle hani böyle ilk başladığımda hani böyle kalıyordum mesela. Esniyemiyordum, şey yapamıyordum. Gün geçtikçe, esneyebildikçe işte dediğim gibi bazı duruşlara daha rahat geçtikçe, hatta onları tam anlamıyla yaptıkça, işte diyorum. Güçlendim, yapabiliyorum, başarabiliyorum ve o mutluluk, o hisle diğer hani diğerleri tekrar egzersiz yapmak için, daha sonra yoga yapmak için, bırsızlıkla bekliyorum. Yogayı tercih etmemi, yani yoga ile bu kadar barışık olarak gitmemilen yükseltmeğinden biri de şu. Yoga size şey demiyor, artık yoga yapıyorsun, bundan sonra böyle mesleceksiniz. Yogadan önce şunu yiyeceksin, yogadan sonra bunu yiyeceksin, gününde şu kadar protein tüketeceksin. Böyle yapacaksın, böyle. bunların hiçbiri olmaması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani özellikle spor salonuna falan giderken bunu ayarlamak da çok zor. Yemek yapacaksın, hazırlayacaksın. Sürekli böyle yemeklerle ben bir tipe dönüşmüştüm ama yoga da onu hissetmiyorum. Yani daha serbestim. Ee, bu da çok hoş oldu. ki zaten yediğim yemeklerim %90'da da evde yapılan yemekler, ev yemeklerim çünkü çoğunlar. Ben dışarıdan çok nadir yemek söylediğim için hani evde yaptığım yemekler egzersiz yapmam yetiyor ve ya bu arada sadece yogada yapmıyorum. Haftanın üç günü, kendimi hafıda üç gün böyle gidiyorum. O üç günler işte çıkıyorum, yürüyorum, koşuyorum, ip atlıyorum, dönüyorum ve yapıyorum. Ama haftanın yedi günü yoga yapıyorum. Haftanın üç gününde işte dediğim gibi çıkıyorum kardiyo denilebilecek egzersizden yapıyorum hem de dışarı çıkmış olabileceğiz çünkü sürekli evde kalmaktan çok bunaldım benim bu konu hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar yani bu videoyu çekiş amacım da aslında şu dediğim gibi sürekli başladığım şeyi bir olduğum için böyle bu videoyu çekip anlatıp neden işte yogaya başladığımı, neden evde egzersiz yaptığımı, ee, bunu ne kadar sevdiğimi önce kendime hatırlatabilmek. Eğer sizin içinde bir şey olursa çok mutlu olurum. Yani bu arada işte ben yogayı sevdim, yoga evde yapılacak en spor demiyorum. Siz pilatesi tercih edebilirsiniz veya hani YouTube'da, internette bir sürü hani biliyorsunuz bu şeyler var İşte. Kişi ve spor hocası değilsin gelmiyorlar hani şu programları var iki haftada challenge'lar falan hani öyle bir şey de yapılıyor tercih edebilirsiniz yani kısıtlama getirmek şeyi de söylemiyorum bunları bu sadece benim seviyorum bu benim evde spor yapması seviyorum ama siz hiç evde spor yapmaktan hoşlanmıyorsunuzdur spor salonuna gidiyorsunuzdur mutlusunuzdur o, o çok ayrı yani dediğim gibi ben onu başaramadım ben spor salonlarını Sevemedim, o bana göre değilmiş. Yani bilmiyorum, yıllar sonra e, özel bir hoca, özel bir e, fitness hocasıyla çalışırsam e, belki salonlara karşı fikrim değişecekmiş, i̇şte daha az insanın olduğu, işte belki iş çıkış saatlerinde gitmediğim, hani bilmiyorum ama e, onu da ne kadar yapabilirim, o da çok eşit çünkü bu işler biliyorsunuz ki biraz yani para işleri, o da, <gülüyor> o da bende yok. Şimdilik, <gülüyor> umarım olur, bilmiyorum ee, ama hem cebimi düşündüğüm için, hem daha rahat olduğu için, hem de e, sonunda evet ya ben de sevdiğim bir egzersiz var diyebildiğim için ben evde spor yapıyorum. Buna da devam etmeyi düşünüyorum ve evet bu sefer <gülüyor> edeceğim gerçekten bırakmayacağım ben. yeter artık. Bir şeyin sonunu görmek istiyorum artık. Başlıyorum, geliştiriyorum ama yok o sonunda görmek istiyorum. Hani Yoksa zaten <gülüyor> bir yolculuk sonu olmaz. Ama ilerlediğimi evet ya işte, i̇şte atıyorum, atıyorum. Yani i̇ki yıldır yoga yapıyorum diyebilmek yani güzel olurdu. <gülüyor> Umarım olur. Ee, bu kadar. <gülüyor> ee, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, size... ha, bu arada şeyi de çok arz ederim. Siz hangi sporları tercih ediyorsunuz? Spor yapıyor musunuz? Evde mi yapıyorsunuz? Bir salonuna mı gidiyorsunuz? E, bu hikayenizi benimle paylaşmanızı çok arz ederim. Hoşçakalın.